Çok zaman oldu, hayla yapsın, cennet bana düşmüş, gel de kurtulsun. Sensizliğin her gününe, sensizliği öğrendim. Sensizliğin her gününe, sensizce yaşamayı öğrendim. Sensizce yaşamayı öğrendim. İstanbul sana küsmüş, haberin olsun artık tuttu memlekete İssin bu hastetlik İssin bu hastetlik Doğru taşıtı kalbinde acılar Dürgün Ömür boyunca sancı var Bilmediğin çok şey var senin Bilmediğin çok şey var senin Çok şey var senin Anlatmaya gerek yok Her şey göz önünde zaten Ne anlatmamı bekliyorsun benden Çok zaman oldu Hala yoksun Gönlün dara düşmüş, gelinle kurtulsun İstanbul sana küsmüş, haberin olsun Senin yokluğunda İstanbul sana küsmüş Senin yokluğunda İstanbul arkamdan atıp tutmuş Arkamdan atıp tutmuş Gönlün dara düşmüş, haberin olsun Sen siktir her gününe değil, ben siktir her gününe lanet etmeyeceksin Defol atınlar, şeytan Unutup dediklerimin hepsini Res geçtim, res geçtim Unutup dediklerimin hepsini Res geçtim Kendim kara düşmüş Gel de kurtulsun Zalimliktir yaptım Kalleşliktir yaptım Ben artık Ben artık, ben artık bu memlekeden Ne yapmaya çalıştığını Anlamıyorum senin İstanbul sana senin yokluğunda sana düşmüş Senin yokluğunda arkamdan konuşmuş Senin yokluğunda sen anlatmış Senin yokluğunda senden metbet etmiş Çok zaman oldu Sen hala yoksun Gemlüm düşmüş Gel de kurtulsun Zalimliktir yaptı, Kalleşliktir yaptı, Sevgine değil de Sevdiğin dinleyen kadına? Sevgi etmek çok zor adamım, çok zor, çok zor. Çok zaman oldu işte. Senden haber almadım. Yemin değil. Hayatım dara düşmüş Sensiz değil. Sensiz diyer ettim millete. Sensiz diyer ettim işte millete. Billadin çok şeyi var senin. Her şeyi ele kalsam. Hayat değil, ömür yetmez de gidelim, ömür yetmez Ömrüm kurtulsun, dön artık, dön artık İstanbul sana küsmüş, İstanbul sana küsmüş. Senin yolculuğunda sana küsmüş, sana küsmüş. Defol, git hayatımlar şeytan Onu tutturup demin Res geçtim, res geçtim Bugün, bugün millet sana gülecek O gün geldiğinde sen onlara güleceksin Defor git hayatından şeytan, unutup dediklerini hepsini res geçtim bu gece res geçtim. Senin sevgine res geçtim, umudumu res geçtim, sana ben her şeyi res geçtim de güzelim. Defol git hayatımdan şeytan, unutup dediklerimin hepsini res geçtim, res geçtim, res geçtim, geçtim. İstanbul salak istilmiş, senin yokluğunda, senin yokluğunda.